Aferin sana <gülüyor> Nasıl vardı? Pazarcılar nasıl bağırıyor? <gülüyor> Sen bugün nereye gittin? Pazara mı gittin? Pazara gittin orada mı öğrendin? Nasıl? Nasıl bağırıyor pazarcılar? Gel abla gel. Öyle mi bağırdılar? <gülüyor> oh, yavaş yavaş Yavaş yavaş hadi gel Hadi <Gülüyor> Aferin Mahmut pazarcılar nasıl bağırıyor? Nasıl bağırıyorlar? hadi yap hadi abla gel gel abla hadi gel hadi bağır seslen Mahmut seslen hadi <gülüyor>